Bu soruyu, Khan Akademide bulabileceğiniz alıştırmalardan kopyaladım ve burada ekranıma yapıştırdım. Aşağıdaki dörtgenin koordinatlarını bulduktan sonra, y, z ve x değişkenlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız, demişler. İyi demişler. Kısacası, y, z ve x'in ne olduğunu bulacağız ve sonra da küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Peki, y ile başlayalım. Buradaki noktanın x koordinatı için, y değişkenini kullanmış olmaları, Kafanızı karıştırabilir ama bu şekilde düşünmeyin, bu şekilde değil de, doğrudan bu noktanın x koordinatını bulmaya çalıştığınızı düşünün. Bu bir dikdörtgen olduğuna göre, bu noktanın x koordinatı, bu noktanın x koordinatına eşit olmalı. Bu iki noktanın da aynı dikey doğru üzerinde olduğunu unutmayın. Bu noktanın x koordinatı 4 ise, o zaman bununki de, bu noktanınki de 4 olmalı. Yani bu noktanın x koordinatı yerine kullanılan y değişkeni, 4'e eşit olacak. Bu nokta, 4,7 noktası, evet, y, 4'müş. Sıra, z'de. z, bu noktanın, başka bir renk kullanayım, z, bu noktanın y koordinatı. Peki sizce, bu noktanın y koordinatı, hangi noktanın y koordinatına eşit olacak? Aynı yatay doğru üzerinde olması gerektiği için, bu y koordinatı, bu noktanın y koordinatına eşit olacak. Kısacası bu noktanın y koordinatı 3 olduğu için, bu noktanın y koordinatı da 3 olacak. Yani z de 3'e eşit. z yerine de 3 yazalım. Son olarak bir de x'in ne olduğunu bulalım. Neyse ki x'i bu noktanın x koordinatı yerine kullanmışlar, y'deki gibi kafamız karışmayacak. Şimdi bu noktanın x koordinatı, buradaki noktanın x koordinatına eşittir. Bu noktaların ikisi de, aynı dikey doğru üzerinde, yani x eşittir, 2 doğrusu üzerindeler. Bu noktanın, x koordinatı yerine kullanılan x değişkeni de 2'ymiş. Güzel. Evet, bu değişkenleri küçükten büyüğe doğru sıralarsak, en küçükleri x'tir, yani burada verdikleri sıranın tam tersi olacak, x, sonra z, sonra da y. 2, 3 ve 4. Gelin, asıl alıştırmaya açalım ve bakalım, doğru yapmış mıyız? En küçük x, z arada, ve en büyükleri de y. Bakalım, evet doğru yapmışız. Şahane!